Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün garajımız için güzel ekipmanlar aldık. E, garajımızı ne kadar çok ekipman alırsak e, o kadar çok videolarımız daha kaliteli olacak. E, çünkü yaptığımız işlerde e, profesyonellik yani güzel ve kaliteli işçilik çıkartabilmek istiyorsak e, elimizdeki ekipmanlar da çok önemli. E, ekipmanları şöyle 1000 e, lira mesela örnek görüyorum. Tek bir ekipman almak yerine farklı farklı ekipmanlar da alabilirdim ancak e, Profesyonel kalitede olsun diye e, ekipmanları düzgün yani kaliteli bir ekipman alıyorum Ondan dolayı ekipmanlarımız mesela 10 tane ekipman alacağım ama bin liraya 5 tane profesyonel ekipman alıyorum Bu şekilde ilerliyorum çünkü yani bu sürekli kullanılacak e e ekipmanlar olduğu için ileride bize hani sürekli lazım olacak ondan dolayı kaliteli bir şey olsun ki bizi yarı yolda bırakmasın Burada driver makine setimiz var bu ANL e marka Şurada gördüğünüz gibi bu parçası disparç verdim e, bu piyasanın orta segmentli bir makine, yani Dremel kişilerde gönlü ama Dremel çok fazla fiyat aralığı var. Ondan dolayı fiyat performans ürün olarak bu ürünü sipariş verdim. Ee, bu ürün çok hobi işlerinde kullanılıyor. Genellikle böyle kendi yaptığın iş, işçilerde çok kullanılıyor. Bu ee, çok işimize yarayacak bu arada. bu çok güzel düşünmüşler. Şöyle kapakları var. burada Şu an kapalı ben bunu açmadım. Sadece şuradaki kapağını açtım. Ee, kapak şu şekilde açılıyor. Buradaki ekipmanlarını alıp Hani ne iş yapacaksanız, baralı ayma ya da de delme işlemi ya da kesme işlemleri Yani bu ufacık işler, işleri çok iyi yapıyor. Mesela genellikle çivi keserek bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Ben de size bunu çivi keserek göstereceğim. Ee, bu şekilde şurada kapağı var. Şuradan basıp açılıyor. Ben şu an açtım bunu. Şuradan basıp açılıyor. Bu şekilde de karşımıza makinemiz çıkıyor. Makinemizin e, şu şekilde Eynel marka. Şurada bir düğmesi var. Bu düğmeyi açtığın zaman makine aktif hale geliyor. Buradan da makinemizin devir hızını ayarlıyoruz. E, makinenin devir hızını ayarlamak için kaç şey var? 5 e, tane ayarı var yani. Max ile birlikte 6 yapıyor. Şu şekilde ayarlıyorsun. Bu şekilde ayarlayıp bunu kullanabiliyorsunuz. E, i̇sterseniz daha ince işler yapacağınız zaman ise bu makineyi şurada gördüğünüz makine uzatma spreyi ile kullanıyorsunuz. E, bu da ne işe yarıyor? Mesela çok ince bir iş yapıyorsunuz. Bir iş yaptığınız zaman ince bir iş. Buradan mesela bu makineye şu ayak mesela bunu böyle uzatıp masaya bunu konumluyorsunuz böyle. Bu da makine buraya asılıyor. Makine buraya asıldıktan sonra Buradan mesela ince işler yapacağınız zaman makine buradan çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde ince işlerinizi kesme ya da taşlama gibi işlerinizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben bunu şimdi kullanmayacağım. Bunu kullanmaya gerek şu an duymadım. Genelde ben bu araç için aldım bunu. ama tabii ki aracın dışında başka projelerimizde de kullanabiliriz bu işi. Evet, şimdi grow makinesini kenara aldım. Sırada taşın alen takımı var. E, bunu da aracımızın yağ bakımını gerçekleştirebilmemiz için aldım. E, bu profesyonel bir set İzeltaş'ın. E, bunu da yağ bakımımızı rahatlıkla aracımıza değiştirebileceğiz. E, şu şekilde göstereyim. Yani bunun bantlarını şu şekilde yapıştırmadım. Normalde çift ara bantla şu şekilde yapıştırılıyor. E, ben yapıştırmadım. Şu an hala kullanmadığım için. E, bu şekilde alen setimiz var. Bunlar aracımızın Yağ bakımını gerçekleştirmememiz için daha önceki videomda zaten size taşın kolunu göstermiştim. T kolu. O T kolunu buna takıyoruz. Buraya taktıktan sonra buradan da yağ karakterimizin e, rahat bir şekilde vidamızı çevirebileceğiz. E, çünkü yağ karakterin vidası biraz sağlamdır yani bayağı bir sıkı bir şekilde bağlanmış oluyor oraya. Bir de sıcaklıktan dolayı kaynayacağını oraya. E, bunu da çevirdiğimiz zaman çok rahatla açacağız. E, zaten taş olduğu için... E, yalama yapma yani şuralar kenarlar soyulma boyunma olmaz yani öyle düşünüyorum çünkü izataşı çok yerde bu kullanılıyor profesyonel olarak geçtiği için yani bu da bu şekilde bunun fazla bir anlatacak bir şey yok bu tip, aksesuar olarak düşünemişsiniz tek kolunun aksesuarı demiştik size zaten bunu da kenara alalım sırada standımız var aracımızı bu standla sayesinde 40 cm yukarı kaldırabileceğiz. E, Hepsini göstermeme gerek yok. İki tane var bundan. Şu şekilde bir şey var. E, demir var. Buraya aracımızın şasisi oturuyor. Zaten burada da yazmışlar. 3 ton diye yazıyor şurada. Işıktan gözük, gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şurada 3 ton diye yazıyor. Siyah bir şekilde olduğu için tam gözüküyor. Evet, ayağımız bu şekilde. İçinde bir tane daha var bunun aynısından. Aynı olduğu için ben e, onu çıkartmaya gerek duymadım. Bunun bağlantısı da bu şekilde. E, şu kolu kaldırıyoruz. Bu kolu kaldırdıktan sonra burası şu şekilde oturtuyoruz. Bıraktığımızda gördüğünüz gibi baskı uyguluyorum. Aşağıya inmiyor. Bunu tekrardan böyle aldığımız zaman aşağı inmeye devam ediyor. Bu şekilde son kademeye ulaşmış oluyor. Yani bunu kullanımı bu şekilde. Ee, internette yazdığına göre 40 cm aracı yukarı kaldırabiliyordu bu. Ee, ben ona göre bakmıştım, almıştım. En yüksek maksimum yüksekliği de bu şekilde. Yani aracımızı bu kadar bir yüksekliğe kaldırabiliyor. Bu da aracımızı çok rahatlıkla işlik yapabilmemizi sağlayacak. Ee, Tabi ki bir e, tamirhanelerdeki gibi arabayı lifte kaldırıp da yapmak gibi rahat olmasa bile en azından arabanın altındaki işlemleri ufak tefek işlemlerimizi rahatlıkla yapabileceğiz. Mesela arabamızın taban döşümesi sökmeseydim, geri test kablosu çıkmıştı ee, onu takmak için ne olacaktı arabanın altına eğilip almak e, takma ucunda kalacaktım ancak arabamız basık olduğu için bu işlemi gerçekleştiremeyecektim ne olacaktı bunu kullanmak bu şekilde ne olacak bunu kullandığımız zaman aracımızın altına girip o kabloyu yerine tekrar takabiliriz yani bu, bu şekilde işlemler için gayet güzel bir sonuç veriyor bu yani çok kullanışlı bir parça bu bunu da kenara alalım bunda da işimiz bitti Şu şekilde daha sonradan koyarım ben bunu. Burada son ürünümüz. ya Daha doğrusu diğer parçalara geldi ancak. onları kullandığım için onların tanıtımını gerçekleştirmedim. Ee, bir de McAllister marka taşlama makinemle eylemi sıcak hava tabancası var. Zaten bunu ısı yaltım, yani ses yalıtımı. Aracı yaparken sıcak hava tabancasını görmüştünüz. O tabancayı da yine sipariş vermiştim. Açtığım için onunla ilgili bir şey yapmadım. Ee, tabii ki isterseniz hani dersin ki abi ürün tanıtımını gerçekleştirelim. Hani aldığımı tavsiye eder misin diye bir şey yaparsanız ona göre ben de ürünlerin size kullanımını gösterebilirim ee, kaynak makinesi sıra geçelim ee, kaynak makinesi de bu şekilde GSP 300 amperlik bir kaynak makinesi şu şekilde bir şeye sahip ee, bunu, bunu da kullanmamın hani almamın sebebi aracımızda ufak tefek çürükler var yani ufak tefek çürükler dedim. alt tabanı komple revize görmüş ancak kapı içlerinde ufak çürükleri var bu çürükleri normalde ben e, kesip yani o çürük yeri kesip ince çürük yerler var. Onlar zaten bu graver makinesi vardı ya o graver makinesiyle kesmek için yani bu şu gördüğünüz seti o yüzden almıştım yani. Bu ufak tüfek çürükleri kesip oraya bir demir kaynakmak için yapmıştım. Ee, tabii ki bu biraz profesyonel olacağı için bunu tercih ettim. Yani oraya demir eklemeyi düşünüyorum. Çünkü bunu yani şu kolay yoldan da yapabilirdim. O kolay yolda ne diye soracak olursanız mesela bu şey var eee ne diyorlardı ona? Macun, ha, polester macun, kaporta macunu. E, oraya izin parayı direkt macun atıp oraya kapatabilirdim. Ama bunlar geçici çözümler. Ben e, yapmışken aracımız yani düze, düzgün bir şekilde olsun. Yani sağlıklı bir şekilde olsun. En sağlıklısı da oraya demir kaynatıp daha sonra macun çekmek üstüne. Ya yani demir kaynattığımız zaman ne olacak? Şase kendinden bir güç kaybetmemiş olacak. Yani ne her ne kadar tufaş da olsa bunu yapmak zorundayız yani. Bu işçilikle alakalı bir şey. Şimdi ben e, genellikle elimden geldiği kadar düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii ki amatör işlerimiz de oluyor, olmuyor değil ama elimden geldiğinde düzgün bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bunu da o yüzden aldım. Bu de sağ camımızın kaynaklı işleri vardı sağ kapının. o yüzden onu da kullanacağız. Yani şimdi dedim ki bunu almasam tamirci yaptırsam yani bu bana bayağı bir pahalıya patlayacak. Yani elimden geliyorken yani bu iş yapabileceğime inandığım için dedim ki gerek yok yani arabanın hani o para, ona para verene kadar en azından ürünü alayım elimde bulunsun. Hem bu aracı yaparken başka işlerinde de kullanabilirim yani yani en azından bu şekilde düşünerek hareket ettim. E, tel olarak ise ASR143 az kaynağın telini kullanacağım elektrona. Onu da göstereyim. Şurada ASR143 az kaynak telimiz var. E, bununla kaportamızın işçilerini yapacağız. E, kaportayı bunun sayesinde yapacağız. E, Rutil kaynak elektroktu ASR143 diye burada yazıyor. E, ben bunu az kaynağın kendi sesinde okuduğumda şey yazıyordu. Böyle ufak tefek kaporta karoser işleri, şasi bu tarzı böyle işlerde kullanılabiliyormuş bu elektroplar Normalde tabii ki gönül ister ki bu gazaltı kaynak makinesini kullanalım. E, ama tabii ki gazaltı kaynak makineleri çok pahalı. Eee bunda ben dedim hani o kadar yüksek gerek yok. Baştan yapalım. Yani kötümseyisi diye düşünebilirsin. Yani, her yerde kullanabileceğiniz bir makine bu. Devment yani trofolu. Yani bu trafolu. Normalde inverterları da var bunun. Bayağı bir ağır. Normalde envantörünü alamıyorsanız inventörünü alın ama onlar pahalı olduğu için tercih etmedim. Ee, tabii ki şeyleri tercih edebilirdik. Oksijen kaynak setinde de tercih edebilirdik ama yani dediğim gibi tüplü işler olduğu için yani bunlar bayağı uğraştırıcı olduğu için sonraki aşamalarda yani eğer olursa sonraki aşamalarda bunları düşünüyoruz tabii. Ee, bu şekilde kaynak makinemiz 5 kadeneden oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Genellikle 2,5 buçuk mm liraylık elektrot kullanılıyormuş ama bu makinenin 4, 5 milimetrelik elektrotları da eriteceğini düşünüyorum ama 5. kademede 4. kademede çok fazla böyle aşırı yüklenmeyin demişler yani çok böyle fazla profesyonel işler çıkartmayın yani. çok böyle 200 saat kullanmayın demek istedi artık onu bilmiyorum öyle yazıyordu yani biz zaten genellikle 1 ile 2. kademede kullanacağımı düşünüyorum ee, çok fazla böyle 5. kademede çıkacağımı sanmıyorum ee, bu elektrot 160 amper mi istiyordu şurada yazıyordu zaten 65 de aynı 65 de 90 amperde kullanılıyor zaten 300 amperlik yani 5'te 300 amper veriyoruz örnek görüyorum, 2'de, 4'te 200 amper versin, 3'te de 100 amper versin yani. Demek ki o 5'te 4. kademe çok fazla kullanmayacağız yani. E, bu şekilde aracımızı ta, e, tam gazıyla tamir etmeye devam ediyoruz. E, ufak tefek böyle aksilikler meydana gelebiliyor araçla ilgili. Ondan dolayı e, işimiz aksi e, bu. E, havalarda da bozduğu için araca fazla müdahalede bulunamıyorum çünkü yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman da bu sefer yani ne kapıda kaynak yapabilirsin ne başka bir şey şimdi kapalı alan olmadığı için bu makineyi ama şansım yok, bugün kaynak işine geçecektim ancak kaynak işini yapamadım, yağmur yağdı şansıma. Ondan dolayı kaynak işini bir sonraki güne kaldı. En azından malzemelerim elimde, artık fazla bir malzeme siparişine gerek kalmadı. Bu arada e, spor panelini de revize ediyorum, elektrik tesisatına fazla müdahale edip bulunmayacaktım. Ancak ufak tefek böyle elektrik işleri tekrardan meydana geldi, dedim yani olacaksa tam olsun diye elektrik işine de geliştim tekrardan. Ee, bu sefer sigorta mesela şöyle sıkıntılar vardı, 10 amperlik kullanılacak yerde 20 amper kullanılmış, ee, servis sigortası mesela benim bildiğim 10-15 amper olması lazım. Tekrardan bir bakalım ama orada çok yüksek bir amperlik sigorta kullanılmış. Ee, sigorta amperi yüksek olduğu zaman ne oluyor? Size onu da söyleyeyim. Yani 10-15 amperlik sigorta yerine gidip de 25 amperlik kullanırsan e, bu araç o sigorta üzerinden 15 amperlik bir güç çekerse bu sefer ne olacak? 15 amper'e kadar Sigorta izin verecek. Ama sen şimdi 20, 25 amperlik sigorta takıp Oradan sen 15 amperlik çekmen gereken yerden 25 amperlik Güç çektiği zaman ne olacak? Bu sen 15 amperi açacak sigorta. 25 amperlik sigorta taktığı için 25 amperi yükleyecek oraya. Bu sefer, e, Kablo yanmaya başlayacak yani ısınmaya başlayacak. Ondan dolayı çok yüksek ya da ne kadar alçak sigorta kullanmayın. E, elinizden geldiği kadar aracınızın Sigortalarını düzgün bir şekilde takın. Bu elektrik kaçağına ve yangına kadar sebep olabilir. Bunlara dikkat edin yani. Ben bunların da siparişini verdim. Ee, 10-15 tane böyle set halinde 20-30-15-10 amperlik iskortada sipariş verdim. Bir de aracımızın kaputunu kaldırdığımda e, sis faron oralesi büyük ihtimal. Oral'in kutusu yok. Böyle dağınık duruyor. Yani elektrik işine girdim dediğim için oraya da kutusunu sipariş verdim. Böyle kutusu. Oraya da kutuya takıp düzgün bir şekilde duracak. Ve ayrıca ışıklandırma sistemlerini tekrardan revize geçiriyorum. Ee, en ufak bir örnek vermem gerekirse. Burada lambam var. Ee, lambayı araçtan söktüm. Şurada gördüğünüz gibi burada soket kullanmamışlar yani soketin yerine şuradan lehim atmışlar zaten görüyorsunuz buralar hep böyle pas yapmış burada görebilirsiniz burada pas, paslar meydana gelmiş e şimdi bunu da böyle kullanmak benim pek hoşuma gitmiyor yani soketsiz bir sistem yapmışlar yani yarın öbür gün şu bozulsa mesela bunu değiştirmeye kalksak yani lehimleri sökeceğim, takacağım bilmem ne bunlarla uğraşacaksın yani o yüzden bunu da revize yapayım dedim söktüm bunu yerine. buraları mesela eğmişler büzmüşler buraya normalde soket geliyor altı pinli bir soket var soket geliyor. Bu soketi bozdukları için ben soketi tekrar sipariş verdim. E, bunu da revize edeceğiz. E, herhangi bir kaçak söz konusu değil. E, şuralarda falan hani oksit yapıp e, birbirine değme söz konusu değil. Bütün ışıklar ayrı bir sistemde yanıyor. Mesela bu ışığı yaktığımızda bu ışık yanmıyor yani. Genelde topaşlarda karşılaşılan bir sıkıntı. Bu ışığı yakıyorsun, bu ışık da yanıyor şasa aldığı için. İkisi birden yanmaya başlıyor. Frene basıyorsun, bu ışık da yanıyor. Sinyal veriyorsun, bu ışıkla birlikte bu ışık da yanıyor. Yani bunun örnek, bunda öyle bir sıkıntı yok. E, o yüzden Buraları tekrardan temizleyeceğim Yinebilir miyiz ya size? Yani, Grower makinesi Bak burada da lazım oldu mesela Taşlama yapacağım Buraları zımpalalayacağım Şuralardaki şeyleri sileceğim Daha sonra şuraya lehim atılmış Sonradan tekrardan sökmüşler Bir daha buraya işler yapmışlar Yani çok böyle Uğraşmışlar bunu yani bozmak için e, Tabii ki su problem problemi belki ama Yani tabii var pojitovaçlarda ama Yani Olmaz bu şekilde olmaz yani Bu, bu şekilde olmaz Buraya madem silikon çek komple En azından sökerken Silikonu kesersin çıkartırsın yani bu olmaz bu şekilde yani bu kabul edilecek bir işçilik değil yani benim yüzümde ee, en son çarelik bir iş yani böyle çok zor durumda kalırsın bulamazsın edemezsin o şekilde yani soketler de pahalı bir soket değil yani iki tanesini yani dışarıdan almaya 10 lira ben internetten kargo de i̇şte 20 lirası başlıyor yani şimdi 15-20 liralık var diye bu şeyi bozmanın bir anlamı yok yani açıkçası ee, ben aldım bu şekilde olduğu için yapmak zorundayım bunu ben yapacağım yani yani bu yapmadan olacak bir iş değil Dediğim gibi e, takipte kalın. E, şimdi aracımızla ilgili çalışmalarla geçeceğiz tabii ki. İki gündür evden size videolar çekiyorum. E, bu Kaynak işine geçeceğim. E, bunları göstermek istiyordum. Ancak dediğim gibi e, yağmur hava şartlarından dolayı böyle bir aksamalar meydana gelebiliyor. E, ben de dedim hani en azından e, Bu ürünler gelmişken bunların tanıtımını gerçekleştireyim dedim. Yani bu an en azından Kimi ürünün işine yararsa e, Kullanmak isterse. Bunlar zaten orta segment ürünler. Çok böyle pahalı bir ürünler de değil. Yani abi Jens Pierce'ım yani. çok böyle acil bir işiniz varsa bu ürün mesela çok fazlası sizin işinizi görecektir. Eee tabii ki bir de şöyle bir video yapacağım. Komple bütün eşyaları böyle eee vlog'unu çekeceğim. Yani bütün ekipmanlarımın videosunu çekeceğim. Eee tabii ki sadece bu yapı malzemeleri değil. Mesela bilgisayar da önemli, kamera önemli. Bunların size videosunu da çekeceğim. E, o da vlog sözü vermiştim. O da vlog'unu çekerken bu arada burada ekipmanlarıma bir yer yapacağım. Bu ekipmanlarıma yer yaptığım zaman, şöyle bir ufa, büyük bir dolap almak istiyorum Ona ekipmanlarımı çekeceğim size O arada da hem masa videosunu istemişlerdi Evin içindeki yani odanın içindeki vlogu istemişlerdi Genelde bu videoları izleniyor, Çok istiyorlar bir de Ufak tefek odanın eksikleri de var Odayı boşalttım bu arada odada da yani falan söktüm bu biliyorsunuz ki burada koltuk vardı O koltuğu da aldım Arabaya taktık yani daha doğrusu ufak ufak başlıyoruz yani Ev, odayı boşalttıktan sonra temizledikten sonra düzgün bir şekilde size bunları da zaten paylaşacağım ee, takipte kalın abone olun bildirimleri açın ee, bu şekilde bana yardımcı olabilirsiniz başka bir şey yapmanıza gerek yok ee, videolarda bana yorumlarda kısmında belirtirseniz yani şunu yap bunu yap diye belirtirseniz ben de eğer yapabilirsem bir imkanım olursa bu şekilde projeler olacak Tabii ki ee, hoşçakalın görüşmek üzere